Genel olarak rapor altyapısının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı farklı rapor isteyebiliyoruz ve bunlarla ilgili DIA'dan dönüş almak bizim için çok önemli ve çok değerli oldu. Şirket yapısı büyüdükçe Program olarak da aslında biraz daha gelişmeliydik ve bu aşamada DIA ile tanıştık. Birçok farklı modülü farklı programlarda yürütüyorduk. DIA burada işimize çok fazla yaradı. Çünkü tüm programları kendi içerisinde barındıran bir sistemi var. Bu bize hem hız olarak çok fazla katkı sağladı... Hem de personeli doğru kullanma açısından çok fazla verim sağladık açıkçası. Atıyorum bir raporu 1 saat 2 saatte alırken ya da birer dakikalara kadar düştü bu süre. Bunun haricinde personel modülümüz, üretim modülümüz, genel muhasebe modülümüz farklı farklı programlardaydı. Fakat diğerle birlikte tek program içerisinde bunu kullanmaya başladık aslında. Bunlar bizim için ciddi vakit kazandıran modüller oldu. Programı daha aktif kullanmaya başladık. Personel modülünde diğer programımızda bazı şeyleri çok böyle otomatikleştirememiştik. Diyana'nın altyapısıyla, işte tanımlı filtreleriyle birçok şeyi daha hızlı ve daha aktif kullanmaya başladık aslında. Stok envanterinde depolarımızı ayrı ayrı maliyetlendirme çalıştırabildik. Kar zararlarını çok aktif kullanabildik, kar zarar tablolarını Bununla birlikte üretimimizi çok daha aktif yapmaya başladık. Gram gram boyalarımızın üretimlerini tutturduk mesela. Diğer programlarda bunu sağlayamıyorduk. Genel olarak rapor altyapısının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı farklı rapor isteyebiliyoruz. Ve bunlarla ilgili Diya'dan dönüş almak bizim için çok önemli ve çok değerli oldu. Çünkü diğer programla ilgili... Kesinlikle böyle hızlı dönüşler sağlayamıyorduk. Bu bence benim için en önemli olan noktası diyebilirim. DIA ile ilerlemek istediğimiz aslında bir projemiz var. Biz barkod modülünü kullanmıyorduk DIA'nın şu ana kadar. Çünkü kendi altyapımız buna çok fazla uygun değildi. Buna geçmeyi planlıyoruz önümüzdeki bir 15 gün içerisinde. Burada da yapmak istediğimiz aslında stok envanterlerimizin daha kontrollü bir şekilde yönetilmesi için bunu yapmak istiyoruz. Adet miktarlarımızda ürünün giriş çıkışlarında çok fazla problem yaşıyoruz. Barkodla bu problemleri çözebileceğimize inanıyoruz. DIA ile ilgili de güzel geri dönüş aldığımız için bu modülü de geçmeye karar verdik. Kesinlikle hız ve destek tarafında problem yaşayan tüm firmalara önerebilirim Diye'yi. Çünkü ciddi hızlılar. Tabii ki burada çalıştığınız çözüm ortağının da çok etkisi var. Biz çözüm ortağımızdan da ciddi destek alıyoruz. Günün her saati onlara ulaşabiliyoruz. Bu da benim için çok önemli. Almış olduğumuz raporlardan, programla ilgili tüm geri dönüşlerden, personelden aldığımız geri dönüşlerden, herkesin diğer ilgili mutlu olduğunu görüyorum aslında. Çünkü çok fazla vakit harcamadan her şeyi alabiliyorlar programdan. Carilerini, stoklarını, kasa modülünü, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir program aslında. Bu da personele rahatlık sağlıyor ve bunun arkasından da mutluluk geliyor açıkçası. Talep modülünü çok fazla kullanıyoruz. Satın almaları takip ettiğim için akşam evimden de taleplere girip programdan bakabiliyorum ve buradan geri dönüşler yapabiliyorum. Sipariş, satın alma aşamalarını da buradan yönetebiliyoruz aynı şekilde. Bu bizim için çok fazla artı. Mobil tarafı gayet iyi programı.